bu maçta yeni gelen güzelleri birlikte Bir, yeni gelen famasla oynayacağız yeni silaha. ilk silahımız umarım o olur famas olur uğraşmayız aramakta ne çıktı hiçbir şey çıkmadı mp çıktı güzel famas mükemmel adam nereye gitti adam etrafta şu ne yapıyor Hadi Twitch'i safları şey kanki keytan nerede? baygın alo good bye cam mesela. şu an yine cam basamıyoruz yandaki evlerin kapıları açık evet ki orada birisi var sadece sesi de verdi bize gel beni öldürdü be. sakin sakmak, sakin uzaklaşma. Ben bu silah sevdim, yapması güzel bir şey. Sesi de güzel geliyor. Ya. bu tuşlar ne çalışmıyor ya onu anlamadım yine ailemize basacağız kadir, kadir sen geri kadir mi Kapıyı sıkıştıksın. Bu F1 tuşu çalışmıyor ya. Al işte, kaba girer Fakat maosu bir şeyler oluyor. ya bu cüneyt ne yapıyor sen niye bu kadar gaza geliyorsun Ben mesela şunu bu adamı hiç anlamadım niye bu kadar heyecan yaptığını hadi hadi numarasından çıkar bu da boş Evet. var arabayı araba, araba inmiyor şu an arabadan inlemiyor mesela anlamadım ya Ya ya bu ne? bu ne ya bu ne bu ne? Arabada bunu anam bu ne? Arabada inemiyoruz şu anda. Hiç arabadan inemiyoruz. Kendiliğinden indi böyle bir şey olamaz ya. O arabayı bileninde bir daha. Tek mi iki mi? Tek mi kimi mi? Tek mi çift mi? Senin diğerin nerede? çaldılar çağdılar atak buna bir tanesini yakında gördük bize doğru geliyor tepeye çıkamıyoruz o da güzel alan dışında geldiler o da güzel Bu da güzel silah beğendim ya güzel silah oynandır kaç 1960 yaş vermişiz Bu da iyi